Sensibol VR Sanal Futbol Antrenman Platformu Sensibol'un bir görevi var. Sanal dünyanın sınırsız olanaklarını ayağınıza getirmek. Her şey sporcuların hayallerinin önünde neyin durduğunu sormakla başladı. Bir antrenmanda en fazla kaç kere topa vurabilirsiniz? 30 ya da 40 kere. Peki tek başına antrenman yaparken yaşadığınız zorluklar? Shoot çek, topları topla, kaleleri diz, shoot çek. Daha başlamadan yorum. Bir sporcu'nun teknik yeterliğini hangi yöntemlerle değerlendiriyoruz? Aferin aferin. Keşfettik mi genç yeteneği? attı mı Ona bakarım. Ölçemediğin hiçbir şeyi değerlendiremezsin. Değerlendiremediğin yeteneği de keşfedemezsin. Peki ya hava durumu, sakatlıklar, bulaşıcı hastalıklar ve diğer tüm olumsuzluklar? Artık bunları dert etmenize gerek yok. Çünkü Sensibol hayallerine giden en kısa yol. Sensiball VR, teknik yeteneğinizi analiz ve takip eder. Size özgü gelişim programı önerir ve bunu raporlar. Böylece platformdaki diğer oyuncularla kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Yenilikçi ve geniş antrenman yelpazesiyle minimum zamanda maksimum gelişim sunar. Sensiball VR, kişisel kullanıcılara ve kulüpler seviyesindeki profesyonellere, zamana, mekana ve bulaşıcı hastalıklar gibi zorlayıcı koşullara bağlı olmadan çalışma imkanı sağlıyor. Sayısız antrenman çeşitliliği ile nerede ve ne zaman isterseniz çalışabilirsiniz. Ve dünyada bir ilk. Ayak ve kafa vuruş bölgelerinde topla teması gerçeğe en yakın şekilde heptik olarak hissederek istenen reaksiyonları sporcularda oluşturabiliyoruz. Şimdi kahramanlarımızı tanıyalım. Merhaba ben Alonur Cerrah Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Futbolda topa vuruş mekaniği uzmanıyım. Süper lig düzeyinde antrenik tecrübemle sensibolla birlikteyim. Merhaba, ben Dr. Reis Oylu, Hacı Tepeklik Kapitesi'nin ünlü üyesiyim. Spor, egzersiz, Terapi teknikleri ve salaklaşık durumlarına Sensol ile birlikteyim. Selamlar, ben Umut Şentürk, 20 yıllık spor girişimcisiyim. İş geliştirme ve stratejik büyüme konularında Sensol ile birlikteyim. Merhaba, ben Uğur Kafadar. Tanınmış markaların ulusal ve uluslararası projelerinde 15 yılı aşkın RG ve inovasyon tecrübesi edindim. Tüm tecrübelerimle Sensibol'la birlikteyim. Sensibol 2018-2019, TÜBİTAK BİK projesi sanal antrenman kafa vuruşu uygulamasıyla hayata geçmiş, 2020 yılında ise bütünsel bir sanal antrenman tasarımıyla TÜBİTAK 1507 desteğini almaya hak kazanmıştır. Deneyimli ARGE ekibimiz, kapsamlı olanaklarımız ve işbirliklerimizle büyüyen Sensibol'un ticarileşmesi için eş zamanlı olarak patent çalışmaları, yeni ARGE destek programlarına başvurular, ve ön satış çalışmalarını da yoğun olarak yürütmekteyiz. Şimdi Sensibol VR'la duran ve hareketli top çalışmaları, kontrol pas çalışmaları, bitiricilik taktik çalışmaları, test ve değerlendirme çalışmaları, heptik ayakkabı ve kafa kepimizle yapılabilmektedir. ARGE destekleri ve kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz Sensibol'u ilk hedefimize ulaştırdık. Başta futbol olmak üzere, spor teknolojileri alanında söz sahibi uluslararası bir şirket olmak, ve ürünümüzü lansmana hazırlama hedefiyle %8'lik şirket payımızı yatırımcılara sunuyoruz. Paya dayalı kitle fonlama platformu olan fonbulucu.com'da bir kampanya başlattık. Siz yatırımcılarımızın katılımıyla elde edeceğimiz sinerji sayesinde Sensible VR'ın pazara girişinde daha güçlü olacağız. Ülkemizin her alanda yapmayı hedeflediği teknoloji katılımı, dünyada benzeri olmayan Sensible VR ve bize inanan yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirmek için hazırız. Herkesi Sensibol VR'a yatırım yapmaya çağırıyoruz. Geleceğin güçlü teknolojisi Sensibol'u birlikte inşa etme şansını kaçırmayın. Şimdi Sensibol'a yatırım zamanı.